Haydi gençler. Lekin gençler. Türkiye Feder Atletisim Federasyonu'nun Balkan Şampiyonasını seçmesi de burada yapılıyor şu anda. Ve aynı zamanda Türkiye şampiyonası ve çok güzel bir ortamda gerçekleşiyor. Katılım çok güzel. Ve e, şu anda 33 ilden 22 tane takımımız katıldı. 250 sporcumuz e, katıldı bu yarışlara. E, i̇nşallah bundan sonra bunun kampını ve e, daha e, büyük turnuvaları alacağız buraya. E, burada e, 4 kategori düzenlendi. Bunların bir tanesi gençler, genç erkekler, bir kategorisi genç bayanlar. Bir tanesi büyük erkekler ve büyük bayanlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleşti ve bu 4 kategoriye 33 ilden 22 kulüp ve 250 tane sporcumuz katıldı. Evet, burada e, dereceye giren sporcularımız Balkan Şampiyonası var. E, bundan sonra onu seçmesi de burada oluyor şimdi. Buradaki dereceye giren çocuklarımızı kamp alacaklar federasyonumuz ve oradan da Türkiye'yi temsilen Balkan Şampiyonasına gidecekler. Ben buradan Çalpıyor. Aferin. Böyle gömle. Böyle gömle. Böyle gömle. Aaa. Böyle buradan ayrılmayın. İlk beş. Kaçın abi. Kızım yap tarafa. Bu tarafa gel. Otuz beş top teşekkür 3